Güzelliğine bak. Aa ah arabası bu. Evet. Bak bunlardan evet. Siz bunun için mi kavga etmiştiniz denizsanla? Size de evet. göstermesen? <gülüyor> denizsan bu arabasını masana vermiyordu. <gülüyor> Bulduk mu aynısını? Evet. Ne kadar güzelsiniz. Bak. Baba aynı Evet denizsan arabasının aynısı. Biz evet. bunları görse şu an çıldırırdı. Evet. <gülüyor> Masa? Masa? Masa nerede? Şey? <gülüyor> masa, masa yok. kayboldun diye seni arıyorum. Evet, sen annelerim. Sen anneyle saklanmış mıydın masanın? Evet. Saklandın mı? Annelerden kaçılmam. Böyle kalabalık yerlerde annelerimizden ayrılmamalıyız. Tamam mı anneciğim. Evet, Hayır. Hayır Ama kaybolduğun zaman ben nasıl bulacağım seni? Buradaydım. Seni var ya hayırsın. Hayır, bir daha bir yere gitmek yok, tamam mı? Tamam. Peki tamam. Hadi bakalım.